Söyleyecek bir şey kalmadı. Camianın hak ettiği yerde olması gerekiyordu. Süper Lig'de. Sezon başında bir yeni bir kadro kuruldu. Biraz sıkıntılar yaşadık takım olarak. Ee, biz de şehri tanımaya çalışıyorduk. Ee, bu süreci çok şükür kısa zamanda atlatıp lig'e adapte olduk. ve Güzel bir sezon geçirdik takım olarak. Ee, bu güzel şampiyonluğu bütün taraftarımıza, bütün Ankara Gücü Camiası'na, Ankara'ya gönül vermiş olan herkese e, hediye ediyoruz. İnşallah e, Ankara gücü ya, hak ettiği yerde e, hep kalır süperlikte. Tebrikler. Ben e, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun.